Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Boğa burcundaki güneş tutulması sizin 3. evinizde meydana gelecek. Bu tutulma zihninize çok yaratıcı düşünceler, fikirler getirebilir. Uranüsle birleştiği için değişimler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 kardeşlerle ilgili temalardan gelebilir e, yer değişimleri de olabilir taşınmayla beraber